Eternal Heart diye bir ilaç var. İlaç olduğu belli değil. 70 yaşında emekli olmuş, 109 yaşındaki profesör doktor Mahmut Ezdemir'in ilacı. Böyle bir doktor yok. Kolesterolü %99 temizliyor. Sadece bununla kalmıyor. Bu etkisini 1-2 günde ortaya çıkartıyor. Diğer tansiyonun normalleşmesi vesaire hiç önemli değil. %97, %100 etkili, yan etkide sıfır. Aslında bu Eternal Heart... Amazon'un Amerika şubesinde satılıyor. Fakat bunun içerisinde bazı maddeler var. Ama bizdeki satışta olan şey konusunda en ufak bir bilgi yok. İçinde ne olduğu belli değil. Üstüne üstelik bir aralar 3 kutu satmışlar. Daha önce de Hetonis diye bir ilaç vardı. Aynı adamlar mı? Büyük olasılık da aynı adamlar. Hatta ben de dahil olmak üzere bazı doktor arkadaşlarının isimlerini kurup kısa süreli sahte web siteleri açıp satıyorlar bunu. Buna nasıl oluyor da izin veriyor. Biliyorsunuz Hindistan'da Çin'den istediğiniz her şeyi yaptırıp getirebiliyorsunuz ama bu adamlar size ki bunun içine muhtemelen şekerli ıvır zıvır bir şey koymuşlardır. Ona inanıyorum. Ve bence yakın bir zamanda da başka bir marka ile piyasaya çıkacaklar. Fiyatı da 229 TL'ymiş. İndirimi de varmış. Aman gözünü seveyim bunlardan uzak durun efendim. Yoksa karaciğeri çöpe ederiz. Teşekkürler. Hoşçakalın.